Evet, üzerinde çalışabileceğiniz bir kardan adamınız olduğuna göre, artık rigleme yazılımına geçmenin vakti geldi. Şekillerimizin yerini değiştirebilmek için ölçek, döndürme ve çevirme deforme edicilerimizi tanımlamamız gerekiyor. Ve bunun için de fonksiyonları kullanacağız. Fonksiyonların defalarca kullanacağımız operasyon ve prosedürlere ait paketler olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Fonksiyonlar, girdileri üzerinde çeşitli işlemler uygular. Deforme edici bir fonksiyon yazabilmek için iki girdiği birleştiren bir fonksiyona ihtiyacımız var. İlk olarak, şeklimizin köşesi olan iki koordinat çiftini birleştirmesi ve uygulayacağımız dönüşümün büyüklüğü olan bir değer vermesi gerekiyor. Örneğin, döndür x deforme edicisi 2,2 koordinatını kesebilir. İkinci girdiği için de mesela 5 değerini kullanalım. Döndür x fonksiyonu için yapmamız gereken matematik oldukça kolay x koordinatına 5 eklediğimizde elde edeceğimiz yeni nokta 7,2 olacak. Evet, şekil üzerindeki her köşeyi bu şekilde dönüştürebiliyoruz. Şekillerin birden fazla köşesi olduğu için, mesela buradaki şapkayı örnek alalım, toplam 8 köşesi var. Bu fonksiyonun her köşesi için bir kere olmak üzere toplam 8 kere işlem yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Deforme edici fonksiyonların sırası, köşeleri denklemler aracılığı ile dönüştürür. Dönüşümler de fonksiyonlarınızda kullandığınız denklemlere bağlı. Ölçeklendirme, çevirme ve döndürme için kullanılan denklemlerin hepsi birbirinden farklı. Bu denklemlerin ayrıntılarını set ve sahneleme videosunda bulabilirsiniz. Sıradaki kod tekrarında bir çevirme fonksiyonu yazabilmek için bir örnek çözeceğiz. Ve onu takip eden alıştırmada ise istediğiniz deforme edici fonksiyonu yazabileceksiniz. Benden bu kadar.